Merhaba, herkese iyi günler. Ben Ahmet Spor Kulüp Doktoru Hakan Tekin. Size Isparta maçı öncesi takımınızın sağlık durumuyla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Takımınızda ilk yarın sonunda sakatlıkları bulunan Okan Deniz, Ömer Bozan, Anıl Şahin, Hüseyin Güngör gibi arkadaşlarımız vardı bildiğiniz gibi. Bunlar ikinci yarı hazırlıkları başlarken tedavileri tamam etmiş, sağlıklı bir şekilde ilmanlara çıkıyorlardı. Kampın son haftasında Hüseyin Güngör bir sakatlığı oluştu. Onların tedavileri devam ediyor. Bu hafta aramızda olamayacaklar. Hüseyin Güngör'ün topuk bölgesinde, Eren'in de sağ alt adale tendon bölgesinde bir sakatlıkları var. Tedavileri sürüyor. Bu hafta aramızda olamayacaklar. Genel olarak takımımızın sağlık durumu iyi. Yarınki Maç öncesinde de herkese bol şans diliyorum. İyi dileklerimi sunuyorum. İyi bir sezon geçirmemizi diliyorum. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah.